Lib LibreOffice kart programında grafik uygulamaları yapacağız. Ben birkaç tane grafik hazırladım. Farklı türlerden grafikleri gösterebilmek için. Önce bu dolu olan tabloya bakıp burada birkaç tane grafik var. Bunun daha sonra benzerlerini tekrar oluşturmaya çalışacağız. Birincisi bir kiralar örneği var. Elimizde. Daha doğrusu kiralar değil de aylara sayış harcamalar diyelim o daha doğru olacak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan şeklinde ve burada toplam sütunun. Yine kira telefonu, su, yakıt gibi bazı harcamalar ve altta toplam satırı var. Ocak ayında yapılan harcamalar, Şubat ayında yapılan harcamalar. Mesela bunlara bir takım üzerine eklemeler, daha doğrusu eklemeler de grafikte özelleştirmeler yapılmış. Şu kira olan mesela işte bina şeklini vermek için tuğla görüntüsü verilmiş. <gülüyor> su faturasına telefon mu bu? Yok bu su faturası herhalde şu mu? Yakıt yoksa sanki şu sağdaki harita bir şey gösterge biraz karışmış gibi geldi de yapmak istediğim şey de aslında şu su faturası olacaktı. Bu da yakıt olacaktı. Böyle alevli gibi gözüken böyle bir şeylerdi. Ee, arka zemin mermer gibi yapılmış. İşte eksenler yazılmış. Aylar harcama diye vesaire. Ee, Grafiğin üzerine veri etiketleri yazılmış. Şimdi geçelim ikinci örneğe. Klasik bir pasta grafiği, üç boyutlu görünüm yapılmış ee, bir şey. Pasta grafiği içerisindeki bir tane veri vurgulanmış biraz daha dışarı doğru çekip, üzerine veri etiketleri yazılmış. Yine veri etiketleri ee, düzgün gözüksün, daha rahat gözüksün diye <gülüyor> emboss tarzı yazı ile yazılmış. Yani hem koyu zeminde hem de açık zeminde gözüksün diye. Yine harcama kalemleri, az önceki kalemlerin sadece bir ayını aldığımızı düşünelim. Peki e, aklınıza gelebilir mesela birden fazla ay için biz bunu pasta grafiği yapabilir miyiz? Bir tane de öyle örnek var. Çok benim beğendiğim bir örnek değil aslında bu şey için bu veriler için ama e, bunu da yapmaya çalışabiliriz. <gülüyor> Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs aylar böyle devam ediyor. E, yıllarda iç içe çemberler şeklinde devam ediyor. Burada e, bir çizgi grafiği var. Çizgi grafiğinde interpolasyon, ekstrapolasyon da biraz yapılmış zannediyorum. Çok hatırlayamıyorum ne yaptığımı. Neyse bakarız ona sonra uygulama tarafında. Ben bu uygulamayı hazırlayalı bayağı bir oldu da dersi çekmeden, daha doğrusu videoyu çekmeden önce unuttum ne yaptığım açıkçası. Ee, yıllara sahip. Bunlar ne acaba Bitcoin verileri olabilir mi? Sanki Bitcoin verileri neymiş. İnternetten bir yerden almıştım bir yere galiba. Bunu e, grafiğini çizdirip daha sonra. Anahtar noktalar işte işaretler ekleyip sonra bunun e, fonksiyonel e, hesabını bulup sonra da fonksiyonun polinomunun burada e, denklemini hesaplama ile ilgili ya da daha doğrusu hesaplatma ile ilgili bir örnek var. Bir tane de çizgi grafiğimiz var ama çizgi grafiği scatter plot denir. İngilizce. E, x ekseninde de sayılar, y ekseninde de sayılar. Bir öncekine göre farka bakılırsa burada sayılar yok, x ekseninde aylar var. Yani x ekseninde sayı yoksa, onun çizgi grafiği deniyor genelde. X ekseninde de sayılar varsa eğer, burası scatter plot nokta grafiği diyor genelde. Ve son olarak bir yine x ekseninde sayı olan scatter plot tarzı bir grafik. Burada da sinüs eğrisini çizdirmek istemiştim. Sinüs eğrisini çizdikten sonra yine bunun bir fonksiyonunu da çıkartmaya çalışmışım. Şimdi bunları tekrar Sıfırdan yapmaya çalışacağız. Bir tane boş bir belge hazırladım ben yani grafikleri silerek içerisinde ama veriler aynı veriler. Bu verilerle yine benzer yapmaya çalışacağız. <gülüyor> Şimdi bakalım mesela kira, e, tuz, su, telefon, yakıt, aylar var. Nasıl yapalım? Tamam önce işaretleyelim ondan sonra grafikimizi oluşturmaya başlayalım. Şu toplam satırını ve toplam sütununu işaretlemeyeceğim. Grafiğimize çünkü onlar yok. Bakın burada toplamla ilgili bir şey yok. Şu an bizi ilgilendirmiyor onlar. Zaten grafiğin kendisi aslında toplama bir bakımı ifade etmiş olacak. Yani toplamdayken daha doğrusu hangisinin hangisinden ne kadar fazla olduğunu ifade etmiş olacak. Toplam çok sağlıklı değil. Ee, toplama özelliği de var. Onu da göstereyim şimdi grafik yaparken. Kendi kendine toplama özelliği var. Grafik ekle diyorum. <gülüyor> İlk grafiğimiz zaten böyle bir şeydi. Yığını grafik oluşturursak az önceki bahsettiğim toplama örneği bakın. Iııı ee, aylar yerine buraya ne geldi? Ee, kira, telefon, su şeklinde harcamalar geldi. Bu çok hani belki okunur okunulurşlu bir şekilde olmadı. İstersek bunu e, satır sütun yer değişikliği yaparak X ekseninde ayların görünmesini sağlayabiliriz. Sanki öyle daha güzel olacak gibi gözüküyor. Sonraki diyelim. Mesela burada Satırdaki veri serisi, sütundaki veri serisi diye seçenekler var. Eğer satırdaki veri serisini seçersek o zaman bakın burada aylara sahip e, yığılmış bir grafik türü göreceğiz. Yığılmış grafikten kastımız ne? Az önceki bizim örneğimize bakıldığında her ay için harcamalar ayrı sütun grafikleriyken şimdi sütun grafikleri <gülüyor> birleşti ve e, a, aylara sahip Ocak ayında hepsi üst üste eklendi. Burada bakın hem Kira, telefon, su gibi karşılaştırmalar yapabiliyoruz yani bakın kira mesela 1000 lira 1000 lira burada kira biraz yükselmiş ee, işte başka değişen ne var mesela şurada görebiliyoruz su kullanımı artmış mesela şurada biraz daha yakıt kullanımı ise yeşillere bakıyoruz şimdi gittikçe düşüyor yakıt kullanımı yaz ayına doğru geldikçe hem e, aylara sahip harcama kalemlerinin karşılaştırması yapılabiliyor hem de toplam bütçe karşılaştırılabiliyor. İşte 2100 civarı mesela bir harcama yine benzer şekilde 2000 lira bir harcama. Burada da 1600 civarı bir harcama yapılmış gibi gözüküyor <gülüyor> grafik üzerinde. Bu yığın grafiği ama bizim örneğimizde yığın grafiği kullanamadığı için ben de yığın grafiği kullanmayacağım şu anda. Ee, az önceki gibi yeni çubuk grafiği seçeceğim. Sonraki diyeceğim. Veri serileri yine satırdaki seçili olacak ki aylar şeklinde böyle olacak. Şubat, Mart, Nisan şeklinde görelim. Tamam. Şurada ilk satır etiket, ilk sütun etiketi olsun seçenekleri var. Eğer bunu seçersek bakın ilk satırda gerçekten de etiketler var. Ne etiketi var? Aylağın etiketleri var. İlk sütunda da yani şurada da e, harcama kalemlerinin etiketi var. Dolayısıyla bunları da seçtiğimizde biz grafik üzerinde otomatik olarak bunları görüntüleyebiliyoruz. Bitir dediğimizde grafik oluştu. Ama bizim az önceki grafiğe baktığımızda bayağı farklılıklar vardı. Bakalım nasıl farklılıklar var. E, arka zemin değişikliği yapılmış. Üç boyutlu görünüm verilmiş vesaire vesaire. Mesela ufaktan başlayalım. <gülüyor> düzenle diyorum. Mesela grafik türü diyorum. Bakın üç boyutlu görünüm seçeneği var burada. 3 boyutlu görünüm geldi. Gerçekçe de basit gibi seçenekler var. Basiti seçtim. Diğerine benzesin diye. Tamam dedim. üç boyutlu oldu. Grafik arka rengini değiştirelim. Grafik alanı biçimlendir. Alan Mermer resmi gibi bir şeydi herhalde. Neyse çok da önemli değil. Sonuçta bir... Şuydu galiba. <gülüyor> tamam diyelim. Grafiğin arka planını biçimlendirdik. Ee, veri etiketleri vardı hatırlayalım. Veri etiketleri ekle. Veri etiketleri ekle. Veri etiketleri mesela... Yazı tipini falan da değiştirebiliriz ama şu an çok hani o kadar vakit harcamayalım. Ee, ne yapalım? Şunların mesela grafiklerin türü değişikti. Kira tuğla desenliydi. Şuna tıklarsak eğer alan kısmından, bu arada ne yaptım onu da söyleyeyim. Çift tıklayarak geldim ama şuradan da veri noktasını mi diyoruz. Herhalde veri noktasını biçimlendir diyoruz. Evet, resim kısmında tuğla deseni vardı. Şurada bir yerde onu seçmiştim mesela. Sadece bir tanesini seçmişim. İlk tıkladığımızda hepsini seçiyor. Mesela yeşile tıkladım. Bakın tüm yeşilleri seçti. Bir kere tıklarsam sadece bir sütun seçili hale getiriyor. Ben eğer hepsini seçmek istiyorsam ilk tıkladığımda hepsi seçilirken o işlemi yapmam gerekiyor. Yani mesela yakıt yeşil ya. Şimdi bunu az önceki gibi alevli yapmaya çalışalım. Önce bir dışarı tıkladım. Şimdi yeşile tıkladım. Bakın bütün yeşilleri seçti. Şimdi sağ tıklayıp grafik veri serilerini biçimlendir, veri etiketlerini sil. Benim bilgisayarımda e, İngilizce de yapmıştım. Aradan bir de zaman geçince biraz unuttum nasıl yaptığımı açısı. Şuradan alevli bir şeyler seçmişim sanki yok renk geçişi seçmiştim. Evet pardon. Doğru sağla renk geçişi demiştim herhalde. Şuradan renkleri seçip mesela sarı ile kırmızı arasında geçiş. Şöyle bir şeyler yapmışım zannediyorum. Açısı da vardı herhalde. Tamam diyelim. Evet yakıt için böyle alüminli bir şeyler yapmıştım diğer tarafta. Telefonu da farklı bir renk yapalım ki ne olsun. Şuradan daha sade bir renk seçelim telefon için. Burada bu tarz grafiklerde daha doğrusu sadece grafiklerde değil aslında genel olarak zeminle zemin önündeki renklerin <gülüyor> uyumuna da dikkat etmek lazım. Eğer kontrast çok iyi değilse okunulmayabiliyor. Mesela bakın şuradaki veri etiketleri çok güzel okunmuyor. Diğer grafikte farklı bir şey var mı yaptığımız bakalım. Eksen etiketleri yok mesela burada. Onları yazabiliriz. Bakın burada aylar ve harcama diye eksen etiketleri yazılmış. Yazalım. Fare sorunu yazıyorum biraz. Eksen başlığı ekle. Nerede yazdım eksen başlığı diye Eksenin üzerinde sağ tıklayıp eksen başlığı ekledim. dedim. Şuraya mesela aylar diyoruz. Ee, burada da mesela bakın y ekseni sağ tıklayıp ekseni biçimlendir diyerek istiyorsak buradan. istiyorsak az önceki yerden. Burada değilmiş bu arada. Başlık yazma. Önce eksen başlığı eksilek diyerek. Niye bulamıyorum ben bunu? Ekseni biçimlendir. Eksen başlığı ekle. Evet. Şimdi buraya harcama dedik. Parantez içerisinde de tl simgesi. tl simgesini çıkartamadım. Böyle yazayım. Tamam. Mesela az önce veri etiketlerini çok beğenmemiştim. İstersek bunları mesela farklı renklerde farklı şekillerde yazdırabiliriz. Şu veri etiketine sağ örneğin örneği biçimlendir dersek burada hem şöyle göstereyim yazı efekti olarak mesela rengini değiştirebiliriz. Daha rahat gözükmesini istiyorsak buradan bir renk seçeyim ne olsun mesela orada ne gözükür? Mavi gözükür mü? Kırmızı gözükür mu muhtemelen. Bir de şurada kabartma kısmından kabartma dersek bakın aşağıda bir gölgeli üç boyutlu görünüm oluyor. Bu tarz kabartmalı yazılar şeyde biraz daha iyi gözükebiliyor. Farklı kontrastlardaki zeminler üzerinde biraz daha iyi gözükebiliyor. Demeyeyim buradan belki bolt yapabiliriz. Kalın olabilir biraz daha. Boyutu değiştirmeye gerek var mı? Yok. İstersek şuradan şeyi değiştirebiliyoruz mesela. Sayı biçimi deyip hanelere nokta koy vesaire gibi değişiklikler yapabiliyoruz. Ama burada kaynak biçimi seçiliyse bunu kaynak üzerinden yapmak daha mantıklı. Tamam gelin bakalım nasıl oldu. Ne işte. <gülüyor> Çok beğenmedim ama... Bir de şunu da söyleyeyim. yine Veri etiketini istersek içeride yazabiliyoruz. Neredeydi o? Yazı tipi, yazı tipi efektleri bulabilirsem. Veri etiketlerini biçimlendir? Yani yerleşim şurada evet. İçinde dersek mesela bu sefer sütunun içerisine yazacak. Grafiğin içerisine yazacak etiketleri şurada olduğu gibi. Eğer grafiğimiz yeterince büyükse daha iyi olabiliyor bazen. Şöyle mesela eğer büyük bir grafik olursa daha güzel gözükebiliyor durumu göre. Tabii grafiklerin yani böyle kullanabilmesi güzel ama aynı zamanda bunların canlı olarak değişmesi de güzel. Mesela kiraya indirim gelirse eğer, örneğin Nisan ayında varsayalım kira indirim geldi. 500 liraya düştü. Grafikler de canlı olarak değişiyor. Bu da çok güzel bir şey. Verilerimizi değiştirdiğimiz anda grafikler güncellenmiş oluyor. Bu bu kadar ile ilgili grafik. Şimdi geçelim pasta grafiğine. Pasta grafiği az önce dediğimiz gibi. Yani buradaki e, harcamaların sadece bir ayı gibi düşünebiliriz şöyle. Pasta grafiğini e, bir bütünü paylaşan verilerde daha çok düşünüyoruz. Yani mesela oylarda olabiliyor. Yani yüzde kaç oy aldı e, adaylar gibi mesela seçim sırasında. Oylamada olabilir. Ne bileyim anket sonuçlarında olabilir. <gülüyor> e, burada da Harcamalara dair bir yine pasta grafiği oluşturacağız. Verilerin tamamını işaretledim. Yine bakın başlık sütunlarını yani etiket süt satırını ve etiket sütunlarını işaretledim. Yine grafik ekleye tıklıyorum. Grafik eklemede ilk başta kafasına göre bir grafik geliyor. Ama bunu ben değiştireceğim. Neyi seçeceğim? Pasta grafiğini yani dilim grafiğini seçeceğim. Az önceki bizim örneğimizi hatırlayın. Böyle ayrılmış bir grafikti. İstersek bu şekilde, istersek ayrılmış grafik kullanabiliyoruz. Yine bizim az önceki grafiğimiz 3 boyutluydu. Şöyle 3 boyutlu bir grafik seçelim. Bir sonra da şuradaki grafiği seçeceğiz. Bir sonraki örneğimizde. Bunları istediğimiz gibi yer değiştirebiliyoruz. Az önce hatırlarsanız bir tanesi vurgulanmıştı. Sarı olan kısım vurgulanmıştı. Şimdi sarı olanı dışarıda bıraktım böyle şeklimize bakalım. Buradaki pasta grafiğinde neler varmış? Veri etiketleri var. Bir de göstergeler, etiket göstergeleri. Daha doğrusu değerlerin, grafiğimizdeki verilerin neyi ifade ettiği ile ilgili şu gösterge kısmını aşağıya alınmış. Biz de alalım. Bakın gösterge burada. <gülüyor> Sağ tıklayıp konum ve boyut diyorum. Konum ve boyut demeyeceğiz ama. açıklama biçimlendirme diyeceğiz. Açıklama kısmı, alan, konum şurada. Alt dersek eğer grafiğin altına gelecek. Tamam dedim. Grafiğin altına geldi. İstediğimiz gibi değiştirebiliriz. Eğer grafiğe başlık eklemek istersek başlık da ekleyebiliriz. Şöyle bir başlık ekleyelim. Başlıkları ekliyorum Grafiğin başlığı ne olsun? 2022 harcamalar. Alt başlık. Buraya ek alt başlık. <gülüyor> Ana kalemler diyelim mesela. Altmaçlık çok yer kapladı. İstersek silebiliriz bunu. Grafiğimizi boş boşuna küçültmüş oldu. Veri etiketleri vardı. Az önce hatırlayın grafikte. Veri etiketleri ekleyeceğiz. Etiketler geldi. Veri etiketleri yani çok güzel okunmuyor. Az önceki bunu biraz daha okunur hale getirmeye çalışalım. Yazı tipi efektleri. Hatırlayın mesela buradan kabartma ya da oyulmuş gibi seçenekler kullanıyorduk. İkisi de aynı şekilde aslında. Resme daha doğrusu yazıya gölge ekliyor. Şuradan da hatta gölge seçeneğini de seçip kendimizi istiyorsak gölge-li yazı yazabiliriz. Mesela burada bakın çok güzel gözükmüyor ama işte bunun faydası kontrastlı. Yani hem koyu hem açık zemin üzerinde güzel gözükmesi olabiliyor. Bakın hem beyaz zemin üzerinde hem de koyu renk zemin üzerinde veri etiketi düzgün gözüküyor. Tekrar etiketlere tıklayıp mesela veri etiketlerini biçimlendir diyeceğim. Burada başka neler yapabiliriz az önceki ne benzeyen. Veri etiketlerinizi nasıl gözükeceği ile ilgili. Mesela hem sayı gözüksün hem de yüzde kaç olduğu gözüksün. Yani bütün içerisindeki bu harcama yüzde kaç ifade ediyor. Hepsini yazalım. Kategoriyi de yazsın. Bunları ayırırken de mesela ne ile ayırsın? Ee, yani hem sayı olarak şuradaki değerini yazacak. Hem bunun yüzde kaça denk geldiğini yazacak. Hem de bunun hangi kategori olduğunu yazacak. Yani şu alttaki kategoriler gibi. Bunları ayırırken de hepsini boşlukla yan yana mı yazsın? Yoksa alt alta satırlamayasın. Mesela yeni satır diyeceğim ben şimdi. E, sayı biçimi, yüzde biçimi yine e, hedef sayı biçimi korunsun. Belki güzel gözüküyor. Belki sadece sayı birimi eklenebilir. Veri Bir etiketleri tamam. E, yerleşim kısmında bakın en uygun işte dışta dışarıda içeride ortada gibi seçenekler var. Yine az önce olduğu gibi bu grafiklerin üzerinde ya da grafiğin biraz daha dışarısına doğru bu yerleşimi değiştirebiliriz gerekirse. Her şeyi yazdırdığım için tabii biraz fazla yer kapladı. Şöyle istersek mesela bunun içerisine sığanlar sığabilir. Sığmayanlar örneğin şöyle biraz daha çekebiliriz. Su, telefon, yakıt. Yakıt buraya sığar mı? Deneyelim. Sığdı gibi. Mesela böyle bir şey yapılabilir. Buradaki bir şeyi vurgulamış olduk. Suyu dışarı doğru almış olduk. Bakalım diğer örnekte başka bir farklı bir şey var mı? Yok. Tamam. Pasta grafiği uygulamamız da bitti. Bu arada grafiği oluşturduktan sonra bunu istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliyoruz. Tabii böyle çok küçülttüğümüzde yazılar sıkıştı ama gerekirse yazı tiplerini de biraz büyütüp küçültüp daha güzel gözükmesini sağlayabiliriz. Ya da ihtimal dahilinde şöyle bir şey yapılabilir. Ee, bu grafiği yaptıktan sonra grafiği yaptıktan sonra istersek bunu e, dışarıya resim görsel biçiminde alıp <gülüyor> görseli büyütüp küçültürsek oranlı bir şekilde o zaman e, oranlı bir şekilde grafiği büyütüp küçültme şansı olabilir. Burada büyütüp küçülttüğümüzde çünkü Yazı tipini, yazı boyutunu koruduğu için çok e, oranlı büyütüp düşürtme yapamayabiliyoruz. Şimdi pasta 2 çoklu diye bir burada sekme var. Bu sekmeye bakalım. Yine az önceki grafik. Ocak, Şubat, Mart, Nisan'dayız. Kira telefon, su, yakıt işaretliyoruz bunları. Grafik ekleye geliyorum. İllaki de buradan yapmak zorunda mıyız? Ekle kısımdan da yapabiliriz. Ne yapacaktık? Pasta grafiği, dilim grafiği. 3 boyutlu görünüm olsun mu? Çok yakışmadı sanki. Ne olmasın? <gülüyor> Sonraki diyorum. Yine satırdaki veriler, sütundaki veriler seçilebilir. Ama tabi bu hali çok kullanışlı olmayabiliyor. Sütundaki veri seçildiğinde e, şurası 1 yıl İkincisi bir yıl, üçüncüsü bir yıl şeklinde devam edebiliyor. Daha okunaklı, daha güzel hale geliyor. Yine burada aslında bütün grafiklerde de vardı. Ben bu kısmı hızlı geçtim biraz. Her veri serisinin detaylı olarak nereden veri alacağını, kenarlık rengi, dolgu rengi vesaire, Yani grafiği daha oluşturmadan aslında burada her veri türü için bunların düzenlemesi yapılabiliyor. Ama bunları burada uğraşmak için düzenlemek yerine ben bitirdikten sonra genellikle biraz daha kurcalıyorum. Mesela veri etiketi eklersek ne olacak bakalım. Çok güzel olmadı. Bir tane de şu. En dışa Böyle ekleyebiliyor muyum bilmiyorum ben de. Çok kullandığım bir grafik türü değil. Şu veri etiketlerini bir düzenle diyeceğim. Kategori vesaire eklersem nasıl gözükecek onu da bir görmek istiyorum. Mesela kategori de gelsin. Nehir ayırsın. Boşlukla ayırsın. Yılız tipi efekti yine gördüğümüz de olsun. Şöyle. Çok güzel olmuyor belki ama. Yani. Oldu mu? Bilmiyorum. İdare eder. Çok bu grafik türü için uygun bir şey değil aslında bu. Ee, yani şöyle. Her grafik her veri türünü olmuyor aslında. Mesela bu grafikte bu veri türü çok güzel olmadı. Bu veri türü için aslında ilk başta yaptığımız gibi çubuk grafik. Belki çizgi grafik ya da alan grafiği belki daha uygun olabilirdi. Mesela alan grafiğini de bir göstereyim. Benim aslında onun içerisinde da herhalde ama şurada alan grafiği var. Yine mesela şöyle yığılmış alanı da kullanabiliriz diye düşünüyorum. Belki bu daha iyi gösterebilir. Bu boyutu nasıl olacak? ilginç. Böyle kalsın. Ee, satırdaki veriler diyelim. Şimdi her aya dair burada grafikleri görmüş olduk. Yine aynı şekilde. Yani toplam harcamamızı da görmüş olduk. Ya da işte Ocak, Şubat, Mart gibi araladı görmüş olduk. Belki alan grafiği daha iyi olabilir. Yani bilmiyorum bu tarz bir şey göstermek için. Ya da çizgi grafiği ilk başta yaptığımız gibi. E, denerek belki bazen de deneme yanılmayla hangisi daha güzel duruyor, hangisi daha güzel ifade ediyor. Onları da deneyebilirsiniz. Devam edelim. Bir tane çizgi grafiğimiz var. Bu çizgi grafiğinde bitcoin verileri yanlış hatırlamıyor sen Ben bunları etki et eklememişim ama ekleyebiliriz. Mesela buraya aylar diyelim. Aylar değil mi? Evet aylar. Burada fiyat diyelim. Grafik ekle. Çizgi grafiği ekleyecektik değil mi? <gülüyor> Bizim örnek bir şey bakalım aslında. Veriye bakalım. Orada nasıl bir şey vardı burada. pasta iki çok bir geçelim. Hmm, bayağı bir detay iş yapmışız burada. Tamam yapmaya çalışalım aynısını. çizgi grafiği geldi devam edelim şimdi buraya kadar herhalde tamam zaten şu aralıklara bakacağız biraz önce bir çizgi türü yumuşak şu grafiğe bakarsanız basamaklı bir çizgi türü yapılmış burada çok doğru değil aslında ama çünkü mesela Bitcoin grafiği bir ay boyunca mesela Nisan 2022'den Mayıs 22 2020'ye kadar bir ay boyunca hep aynı seviyede devam etmiyor değil mi yani eğer burada bir düşüş varsa bu düşüş devam ediyor aslında. Dolayısıyla şu mavi gözüken düz ifade çok güzel bir ifade değil aslında. Yani mesela belki bu tarz bir şey yani e, yumuşak geçiş. Yani şuradan tekrar göstereyim şöyle. Kademeli geçiş yerine söylemek istediğim şu aslında. Yani burada bir anda böyle bir gecede bir düşüş olmuyor. Buradan böyle yavaş yavaş devam eden bir düşüş var. Dolayısıyla kademeli geçiş yerine yumuşak ya da düz çizgiyi seçersek bakın şimdi daha güzel. Gerçekten böyle... Yumuşak bir şekilde o araları doldurmuş oluyor kendisi. Tabii bu doldurmanın nasıl olacağını bizim burada belirtmemiz gerekiyor. Şu çok böyle köşeli olan da belki uygun olmayabilir. Yumuşak olan sanki şu anda en güzel olduğu gibi gözüküyor. Özelliklerde ne varmış? Ne tarz bir ev yapacağımız tamam. <gülüyor> Ama ben örneğe göre yapacağım için düz çizgiyi seçiyorum. Yani bitcoin için çok doğru bir şey değil bu. Ama pardon düz çizgi değil. Kalemeli seçiyorum. Bitcoin için çok doğru değil ama örneğe benzetmeye çalıştığımız için ben de öyle yapacağım. Sonraki diyorum. Tamam, buralarda bir sıkıntımız yok. Aylar geldi. Buralarda da değiştireceğimiz bir şey yok. Başlık ekleyebiliriz, eklemeyeceğim. İlk başta yaptık zaten. Onu. Tamam. Açıklamayı kaldıracağım. Şurada bakın açıklama var ya, buna ihtiyaç yok. Zaten bir tane etiketimiz var. Onu da fiyat diye yazmasına gerek yok. Şuradaki örnek şekle baktığımızda da burada da bir açıklama yok zaten. Nasıl yapalım? Şimdi mesela şu alttaki kısmı bu nereden böyle yamuk oldu? Nasıl böyle yamuk oldu? derseniz ona bakalım önce. Refle çift tıkladıktan sonra x80'ine sağ tıklıyorum. Eksen'i biçimlendir diyorum. Mesela burada <gülüyor> etiketlerin ...kaç derece olacağı, nasıl döneceği gibi seçenekler var. Oradan etiketleri istersek kendimiz ayarlayabiliyoruz. Mesela ufalttığımızda bu varsayılan ayarlarda kendisi belli bir seviye kadar ufaltınca... ...bakın kendisi ara değerleri kaldırıyor. İstiyorsak bu ara değerler gözüksün gözükmesin bunları da değiştirebiliyoruz. Şöyle büyüttüğüm zaman... Biraz daha büyüteyim bakın grafiği. O zaman ne olacak? Bakın biraz daha büyüttüğümde e, eksen etiketleri düz yazı haline geldi. Yani bu otomatik olduğunda eğer eksen etiketleri yan yana düzgün bir şekilde sığıyorsa daha doğrusu basamakları diyeyim düzgün bir şekilde yazdırıyor. Eğer ufalttığımızda bu sığmayacak hale gelirse otomatik durumdayken kendisi bunu ım, sığacak şekilde eğiyor ama istersek biz de bunu sığacak şekilde kendimiz eğebiliriz duruma göre. Ya da mesela e, bunlar tarih verileri olduğu için şöyle bir şey yapabiliriz. Eksene sağ tıkladım. Eksene biçimlendir diyorum. Buradaki sayılar kısmından mesela bakın kaynak biçimini kaldırıp şöyle bir şey yapabiliriz. E, ay ve yıl yazıyor burada. Bunu daha kısa olsun diye şöyle bir şey yapabilirim. E, mesela... Ne yapalım? Buradan bir tane örnek seçelim ya da kendimiz de düzeltebiliriz sonra. İşte 12. ay ve yıl. <gülüyor> iki hane ay, iki hane yıl gibi yazabiliriz. Ya da e, şu şekilde yazabiliriz. Mesela Aralık 99 gibi. Ayın 3 harfi ve e, yılın 2 harfi gibi. Hani çok yer kaplamasın diye. Tamam dediğimizde Ocak 22, Şubat 22 şeklinde biraz daha az yer kaplarak bunu gösteriyor. Peki Az önce dediğim hani yamultma şansı vardı. Açılı bir şekilde yazma. Onu da buradan istiyorsak yazabiliriz. Tamam dediğimizde bunu istediğimiz açıda grafik eksen başlıklarını yazdırmamız mümkün. Tekrar örneğe bakıyorum. Örnekten yapmışız? Arka planını kağıt gibi bir tasarma benzetmişiz biraz. Sağ tıklıyorum. Grafik türü duvarı biçimlendir. Alan kısmında burada birçok seçenek var bakın bunlardan bir tanesini kullanabiliyoruz ya da düz renk yapabiliyoruz desen yapabiliyoruz farklı farklı desenler hatta buradan kendimiz özel desen tanımlayabiliyoruz yaptığımız deseni e, grafikte direkt görmüş oluyor bu şekilde döşemiş oluyor resim seçeceğim şimdi kağıtta benzer bir şey olduğu için ben de burada kağıda benzer bir şey arıyorum ahşap yakışır mı buna yakışmaz bitcoin ile ahşabın ne işi var bir tane kareli kağıt gibi bir şey var sanki. Ya şuydu galiba çok da hatırlamıyorum. Kum Tamam böyle bir şey olsun. Tamam dediğimde. Ben tabi grafik duvarını biçimlendirdim şu anda. Grafik alanı biçimlendirmedim. Grafik alanı da biçimlendirebiliyoruz. Şuradan grafik alanı biçimlendir dersem eğer. Mesela ona da bir renk verelim. Madem e, kurcaladım. Mesela şöyle Açık gri biraz daha açık bir renk vereyim yani grafik alanı şurası bakın grafik alanı biçimlendir burada da sağ tıklarsak duvar biçimlendir diye seçenek çıkıyor ikisini ayrı ayrı e, görünümünü düzenliyebiliyoruz bakalım başka ne yapmışız tamam eksen başlığı falan koymayacağım zaten şurada veri etiketlerine e, şu görseli değiştirmişiz yani bizde mavi kare kutu gözüküyor Veri, veri etiketleri var mı? Yok orada. Bunu nereden değiştiriyorduk? Veri sevgilerini mi diyoruz. Evet buradan değiştiriyoruz. Simge. Burada farklı farklı simge seçenekleri var. Mesela sembollerden mi seçtim ben bayrağı? Nereden seçtim? Galeriden seçmişim herhalde. Buradan bayrak seçmişim. Yeşil bayrak. Yeşil bayrağı seçtim. Buradan simgenin büyüklüğünü değiştirebiliyoruz. En boy oranı korunduğu için. Bu şekilde e, çizgini de değiştirmiş oluyor tek seferde. Diğerinin büyüklüğünü hatırlamıyorum. Onu uygun bir şey yapmaya çalışacağım. Tamam. Grafiğimiz maviydi. İstiyorsak burada grafiğin e, çizgi türünü değiştirebiliriz. Değiştirelim. Böyle olsun. Evet. Grafik kesikli çizgi oldu. Tam ötekine benzemedi ama biraz daha farklı farklı özellikler denemiş oluyoruz bahaneyle. İstersek yine buralara Aynı diğer grafiklerde olduğu gibi şu noktaya sağ tıklayıp veri etiketleri ekleyebiliriz. <gülüyor> ya da veri etiketlerini kaldırabiliriz. İşaretledim. Dilekte basarsam klavye'den veri etiketlerini silmiş oluyor. Ya da yine sağ tıklayıp veri etiketlerini oradan değiştirebiliyoruz. Ha Bu arada mesela yine az önceki gibi mesela şu veri noktasına tıkladığımda bakın bütün veri noktalarını seçti. Hepsinde böyle mavi kutucuklar var seçildiği anlamında. Bir daha tıklarsam bir veri noktasına artık sadece bu seçili. Dolayısıyla bunun simgesini değiştirebilirim. Bunun rengini değiştirebilirim. Sadece bununla ilgili işlem yapabilirim. Ee, ama eğer hepsini değiştireceksek bir kere tıkladığımızda, teker teker değiştirecek bir daha tıkladığımızda ilgili işlemleri yapabiliyoruz. Ne kaldı yapacağımız? Ee, eğim eklemek kaldı. Eğim ekleyelim. <gülüyor> Bakın eğim çizgisi ekle diye bir seçenek var burada. Eğim çizgisi ekliyoruz. Eğim çizgisi şu çizgisin. Bizim buradaki verilerimizi interpolasyon dediğimiz özellik yapacak aslında şimdi. Nedir interpolasyon? Bakın bizim burada kaç tane verimiz var? 12 tane verimiz var aylara sahip. Bu 12 tane verinin zaten burada bayrakta biz değerlerini görüyoruz. Ee, i̇lk başta hatırlayın bu çizgi grafiğini yapmaya çalışırken ilk daha yeni başlattığımızda araları böyle düz basamaklı değil de eğimli çizgi şeklinde doldurması daha uygun olabilir demiştim ben. Onu yapmaya çalışacak aslında burada. Araları doldurmaya çalışacak şu anda. Bu bayraktan aralarını doldurmaya çalışacak. Bakın doğrusal seçili geldi varsayılan olarak. Doğrusal dediğinde doğrudan bir tane düz bir çizgi koydu. Eğer ki şurada pardon denklemi göster dersek. Denklemi şu an gösterdim Tamam deyince gösterecek herhalde. Tamam diyelim. Bakın denklemi gösterdi şurada. Şimdi doğrusal çizgide biliyorsunuz birinci derecede bir denklem çıkması lazım. Sadece x'e bağımlı bir denklem çıkması lazım. Evet. İşte eksi 88, bilmem kaç x artı 39 bilmem kaç falan diye bir şey çıktı. Böyle bir denklem. Bu ne demek? Eğer ki ben bu denklemin yerine herhangi bir buradan bir değeri koyarsam onun e, bitcoin değerini aradaki değerleri bulabilirim demek. Tabii bu çok bakın güzel olmadı. Yani böyle çubuk şeklinde bir grafik. Çünkü doğrusal bir grafik yok burada. Önce bir yükseliyor sonra düşüyor. Biraz daha böyle dalgalı bir grafik var. Dalgalı grafik elde edebilmek için polinomun derecesini arttırmamız gerekiyor. Birinci derecede bir polinomla bu işi halledemedik. Şöyle tekrar, pardon, grafik duvarına girdim. Eğim çizgisine o oysaki gitmem gerekiyor. Eğim çizgisine tekrar gidip, eğilim çizgisine buradan farklı türleri seçersem eğer, işte logaritmik mesela olsun, burada bakın neye benzediği var biraz. Yani logaritmik dediğimde logaritmik bir fonksiyon uydurmaya çalışacak bu verilere bu grafiği, Çizebilmek için hangi fonksiyon türü uygusu onu uydurmaya çalışacak. Tabi logaritmik de değil ama bakın mesela tamam diyerek bir deneyeyim ben. Fonksiyon artık lnx'li bir fonksiyon oldu. Logaritmik fonksiyon uydurmaya çalıştı buraya. Üstel benziyor mu? Bakıyorum üstel de benzemiyor. Kuvvet benziyor mu? Kuvvet de benzemiyor. Yani böyle e, belli bir yay gibi bir grafiğimiz yok da biraz dalgalı bir grafiğimiz var. O zaman polinom tarzı bir grafik kullanmam gerekecek. Önce bir ikinci derece deneyeyim. Bakalım ikinci derece polinom biliyorsunuz işte biliyorsunuz x kare mesela grafiği şöyle bir şey. Yine e, işimizi çözmeyecek gibi gözüküyor ama teker teker gidelim. Evet öyle bir şey oldu. Yine çok işimizi çözmedi. Çift tıklıyorum. Mesela buradan dereceyi artırayım Üçüncü dereceye bakalım. Üçüncü derece bence fena değil. Bir de dördüncü dereceyi deneyelim ama. Aman yanlış tıkladım yine. İyiyim çizgisine çift tıklamaya çalışıyorum. Dördüncü derece bana fazla olacak gibi geliyor. Tamam diyelim. Yok. Gayet güzel oldu. Tamam. Dördüncü derece bir polinom bu grafikleri sanki güzel bir şekilde tanımladı. Şöyle büyüteyim biraz grafikleri. Bakın burada da denklemimiz var. X üzeri 4, X üzeri 3, X kare, X ve sabit sayı şeklinde X'in katsayılarını görmüş olduk. E, bu sayede <gülüyor> herhangi bir değer için yani mesela şu arada bir eksik değer. işte bakın elimizdeki değerler bir şurası var. Bir de şurası var. Bayrakların olduğu yerler. Şu aradaki herhangi bir noktanın değerini bulmak istiyorsak bu fonksiyon sayesinde bulabiliyoruz o noktanın değerini. Fonksiyonu buraya yazlamak zorunda mıyız? Hayır yazlamak zorunda değiliz. Eğim çizgisine çift tıklayıp tekrar buradan tamam. Buradan denklemi gösterme dersek eğer denklemi kaldırabiliriz. Ee, şurada da bakın interpolasyon, ekstrapolasyon kısımları var. Bunu aslında çok beceremiyorum ben geçer ama deneyim tekrar. İleriye doğru tahmin dediği ekstrapolasyon yani bu grafik devam etseydi ne olurdu? Aralık ayında bitiyor bakın. Aralık ayından sonra Ocak, Şubat, Mart diye mesela devam etseydi ne olurdu? Bunu ben geçen yapmıştım olmamıştı. Adam kaç tane tahmin ekleyeceğini buradan belirtiyoruz herhalde. Geriye doğru tahmin de grafiğin başlangıç kısmıyla ilgili diye düşünüyorum. Kaç tane gideceğini mesela geriye doğru deneyelim. Tamam diyelim bakalım ne olacak. Şuraya sanki bir nokta mı ekledi? Çok da emin de olamadım. Var mıydı o nokta orada? Yok. O noktayı değiştirmesi lazım zaten. Şuradaki eğim çizgisini aslında değiştirmesi gerekiyordu ama eklediyse de bilemedim. Belki de fonksiyonu göre değiştirmiştir Çok da emin olamadım orada. Orijinal görsele baktığımızda ekleyeceğimiz bir şey var mı? Eğim çizgisinin şeklini değiştirmişiz. Mesela bunu biraz daha işte belli türde olsun. Aslında bunu mesela bence nokta nokta gitmesi daha uygun olurdu. Kırmızı bir şekilde nokta nokta ve biraz daha kalın Olacak hale getirelim. Bizim az önceki grafiğimizi tekrar bence şu şekli sürekli çizgiye getirecek daha güzel olacak. Eğim çizgisinde nokta pek yakışmadı sanki. Bunu biraz daha belki uzun nokta değil de şu nokta seçersek sanki daha güzel olacak. Evet. Ben beğendim. Renkleri çok beğenmedim ama Grafik sanki derdini güzel anlatıyor gibi gözüküyor. <gülüyor> tabi de burada ben az önce dediğim ifade önemli yani grafiğin derdini anlatması önemli. Grafiği bizim anlatmamız yerine mümkünse bunu kendi derdini anlatabiliyor olması lazım. O yüzden mesela bu bitcoin grafiği ise eğer hemen buna şöyle eksen başlığı ekle. Aylar tabi burada bunun aylar olduğu belli ama bazı şeylerde aylar yani eksenlerin gerçekten ne olduğu bazı grafiklerde hiç belli olmuyor. O zaman bunları eklemek daha güzel oluyor. Eksen başlığı ekle. Burası ne? Bitcoin Dolar Değeri ya da kuru diyelim neyse. Çok da anlamam bu işlerden. Hatta hiç anlamam. Ama nedense böyle bir bitcoin verisi kullanmışım. Dediğim gibi grafin kendi değerlerini anlatması güzel. Hatta mesela şöyle bir şey daha güzel olurdu bence. Şimdi burada hepsinde 2022 ya zaten. Hepsinde 2022 yazmasın. Gerek yok. Şuradan düzelteyim. Sadece ay yazsın. Ayı da tam yazsın. Madem bir iş yapıyoruz. Bir de buna grafik başlığı ekleyelim. Diyelim ki Bitcoin 2022 yılı değerleri mi diyelim? Diyelim değerleri. Bence böyle daha iyi olur. Hepsini 2022 yazmaktansa buraya 2022 yazmış olduk. Grafik bence derdini şu an oldukça iyi anlatıyor. Ee, eğer gerekirse mesela şu an burada hani şeyler yok. Ee, neydi o? Açıklama mıydı? Açıklama ekleme. Açıklama ekle deyip açıklama ekleyebiliriz. Açıklamanın yerini çok mesela beğenmedim deyip yine ben şuradan konumu aşağıya koyup diyebiliriz. Bu fiyat bu da polinom fiyat. Yani istiyorsak sanki az önce daha iyiydi bunun konumu bir yanda sağ diyelim. Sanki böyle daha iyi oldu. Devam edelim. Bir şey var mı burada? Önemli olan bir şey yok herhalde. Atlamadım. Atladım. Scatter plot dediğimiz nokta grafiğine geldi sıra. Yani x ekseninde de gerçekten sayılar, y ekseninde de gerçekten sayılar var. Burada baktığımızda mesela x ekseninde sayılar yok. Yani şurada işte bir birim, iki birim, üç birim şeklinde böyle bir birimsel bir ifade yok. Daha doğrusu sayısal bir ifade yok. Sadece aralıklar var, belli aralıklarda. Bu sayısal değerlerin kaç olduğu önemli değil yani. Burada çünkü metinsel ifadeler var. Ama şimdi buraya geldiğimizde gerçekten de sayısal değerler var artık burada x ekseninde. Ee, örneğin burada mesela işte 9'a denk gelen neyse. <gülüyor> yani şu ağırlık bakın 9'a denk gelen neyse. Burada gerçekten de 9'a denk gelen 70 olmalı gibi böyle devam ediyor. Hatta burada bir de ben e, çizgi grafiklerinde şey yapmışım. Çizgi grafiklerinde şöyle çift eksen yapmışım. İkisi için farklı eksen. Burada hem... E, Pardon bu arada özür dilerim bu sayı grafiği değil yine aynı şekilde aslında. Şey scatter plot değil aslında. Yine buradaki eksen e, ölçüm numarası. Bakın burada mesela birden 14'e kadar ölç e, değerler var. Biz grafik belirine baktığımızda birden 14'e kadar olan değerler görmüyoruz. Neden? Çünkü burada zaten 14 tane e, değer var. Yani şuradaki 14 tane değeri yine biz aslında çizgi grafiği olarak göstermişiz. Bu 14 tane değer için ayrıca bir eksen belirtip de hani birden 14'e kadar, bir, kadar giden bir sayısal değerimiz yok. Buradaki gördüğümüz verilerin tamamı şuradaki boy ekseni ve sağdaki ağırlık ekseni şeklinde ölçeklendirilmiş. Tamam yapmaya çalışalım bunu da. Çizgi grafiği. işaretledim şöyle ikisini de. Grafik ekle diyorum. Çizgi grafiği yapacakmışız. Seçtim çizgi grafiğini. Tamam. Tamam sonraki diyorum. Şimdi bakıldığında şu an çok major bir problem gözükmüyor. Buradan yapacağım. Geri kalan işlemleri sonra yapacağım. Başlık var mıydı? Bunda başlık yok ama ekleyebilirim. Çocuk gelişim takibi diye uydurayım mesela bir başlık. Eğer x80'de ızgara lazım sonra da işaretleyebiliriz. Izgaradan ne? değerlerin olduğu yerler hangi aralıkta hangi değerlerin olduğu. Örneğimizde yoktu ama ben ekleyeyim. Şimdi örneğimizde buna göre en büyük farklılık iki eksenin farklı olması. Yani aslında şimdi buradan bakınca yani şu alttaki kırmızı olan ağırlık grafiği hani göz yanılması gibi bir şey sebep oluyor aslında. Yani şeyi çok iyi yorumlayamıyorum ben. Çünkü boy hızlı bir şekilde arttığı için ağırlık da çok artmadığı için daha doğrusu boy görece hızlı bir şekilde arttığı için yani 30 santimden işte 120 santime doğru giden ya da 100 santime doğru giden bir Büyük değerler değişimi var yani boyda. Oysa ağırlıkta çok büyük değerler değişimi yok. Yani sıfıra 20 arasında değişiyor. Aslında şunu demek istiyorum. Yani yüzdelik olarak bunun ile şunun değişimi aşağı yukarı aynı. Gibi düşünebiliriz. Bunların aslında skalaları farklı. Yani onu demek istiyorum. bu ikisini aynı skalada değerlendirmek çok mantıklı değil. Dolayısıyla bunların skalaları yani eksenlerini ikisini de farklı farklı yapmakta fayda var. Bu soldaki eksen boy için gayet güzel bir eksen. Sağ tarafa da bir tane grafikte ağırlık için bir eksen daha eklemişiz. Bakın eksen ekle çıkar diye bir seçenek var burada. İkincil eksenler, ikinci bir Y ekseni daha. Yani burada bir tane Y eksenimiz var. Burada bir Y ekseni daha ekleyebiliriz. Ekledim. Ee, bu ikinci eksende skalası değişik. Bakın ilk eksen 1. eksen 0'la 120 arasında tamam güzel. İkinci eksen ise 0'la 18 arasında olmuş. O zaman bu eksene sağ tıklayıp ekseni biçimlendir dersem eğer en az sıfır. Bunu da otomatik demeyelim de. Kaçta? 18 aralığında. Tamam dediğimizde. Ne yaptım ben Eksen mi sildim komple? Ee, şunu da kaldıralım. Sıfır 18 arasında olsun kurumlandırma çizgi başka bir şey mi yaptım? Ben az önce burada acaba niye gitti eksen? Buradan kopya çekeyim. Burada nasıl yapmışım ekseni? Hepsi otomatik aslında. Ee, yok. Onu şeyle yıkadık. Doğru. Doğru. Şurada veri serisinin Veri serisinin biçimlendir kısımdan bir yerden yapıyorduk. Zannediyorum bunu. Evet ikinciyle eksen. Tamam doğru şimdi oldu. Kusura bakmayın. Kafam karıştı biraz. Şöyle yapıyoruz. Buradaki veri serisini seçip özelliklerine girdikten sonra bu veri serisini ikinci eksene bağlıyoruz Yani şuradaki eksene bağlı diyoruz. Bu sayede veri serisi şurada zaten otomatik de hatırlayın ilk ekseni. Bakın otomatik olduğu için direkt bunu kendisi 0 ile 18 arasına ayarladı. Tekrar özelliklerine girdiğimde otomatik olduğunu görüyorum. Ama neye göre otomatik? Veri serisine göre otomatik. İşte buradaki ağırlıkla ilgili veri serisinde o eksene bağladığım için şuradan, ikinci eksene bağladığım için ikinci ekseni ona göre boyutlandırmış oldu. Ee, şurada kayıp değerlerle ilgili bir şey var. Çok önemli değil ama kısacık gelmişken bahsedeyim bunlardan. Arada kayıp değerler varsa bunları ne yapması gerektiğini söylüyor. İşte burada boşluk bırak. Sıfır sayı devam çizgisi bir şey uydurabiliriz. Devam çizgisi demek araları kendin doldur demek. Sıfır say demek her boş değer için araya bir sıfıra düşüp tekrar çıkacak. O istediğimiz bir şey değil. Önemli değil, boşluk kalsın. Ee, tamam. İstersek şöyle bir şey de yapabiliriz. Hani bu örnek için çok doğru değil ama şurada mesela ters yön diye bir seçenek var. Eğer ki eksen ters yönde gitmesi daha uygunsa dedim bu örnek için çok uygun değil ama e, öyle bir ihtiyaç olduğunda hani bu da yapılabiliyor. Onu da en azından da belirtmiş olalım. Örnek, uygun örnek gelmedi aklıma. Çok da uzatmak da istemiyorum. Logaritmik bir ölçek varsa mesela ses şiddeti gibi, deprem şiddeti gibi logaritmik ölçekte kullanabiliriz. Bakalım başka bir şey kaldı mı burada? Ağırlık kilo. Yine eksenlere tabii eksenlere mutlaka değer eklemek lazım bu durumda. Çünkü soldaki eksene bakın ne olduğu belli değil. Y eksenine başlık ekleyelim. Eksen başlığı ekle. Neydi bu? Boy. İle bunların birimlerinin de mutlaka yazılması lazım biliyorsunuz. Birimi olmayan bir eksen hiçbir şey ifade etmez. Burada belki tahmin edebiliriz ama... Özellikle bilimsel çalışmalarda hep aynı şeyi yaptım. Eksen başlayıp... Özellikle bilimsel çalışmalarda karmaşık işlerde mutlaka yazmakta fayda var. Ağırlık kilogram cinsinden... Bunlar ne olsun? Ölçüm sayısı olsun mesela. Uydurdukta bir şey yazalım buraya da. Eksen başlığı ekle. Ölçüm numarası diyelim. Ölçüm sayısı, ölçüm numarası. Evet burada zaten numara demişiz. Tamam herhalde. Bunda benzerini yapmış olduk. Ve son örneğe geldi sıra. Son örnekte bir sinüs grafiği var. Sinüs grafiği ne demek? Ee, şuradaki az önceki örnekten bakalım aslında. daha doğrusu benim yapılmış uygulamadan bakalım sinüs grafiği bu demek yani sürekli bir yükselen bir alçalan bir yükselen bir alçalan grafikleri sinüs grafiği diyoruz sinüs sıfırdan başlar burada gözüktüğü gibi eğer e, kosinüs olsaydı o da birden başlardı birden başlayıp şöyle aynı şekilde aşağı yukarı devam edecekti ee, sinüs grafiğini çizdirmek için sinüs değerlerine ihtiyacımız var o yüzden sinüs değerlerini bulmak için önce böyle bir sinüs değerleri oluşturdum ben aslında çok anladığım şeyler değil benim ama internetten baktım ben de nasıl yapabilirim diye Google'a sordum. Radyan diye bir komut varmış. Burada istediğimiz açının değeri bakın şöyle 360'a kadar gidiyor açı seçenekleri. 360'a kadar gidiyor. Ve hemen yanında da e, onun radyan cinsinden işte A361 yani buradaki hücrenin değerini radyan cinsinden aldım. Ve daha sonra bunun sinüsünü aldım. Bu biz derecenin yani 360 derecenin sinüsü deyip de hesaplamaya kalkarsak doğru çıkmıyor. Radyan cinsinden vermemiz gerekiyor. Mesela sinüs 30 en çok bildiğimiz değer, bakın 7, 1 bölü 2 idi. Önce bunu radyana çevirip daha sonra radyanın sinüsünü aldığımızda 1 bölü bulmuş olduk. Sinüs 90 mesela bakın 1 zaten. Şuradan görüyoruz. Kontrol edelim burada da. Sinüs 90'ı yine bildiğimiz birkaç tane değeri kontrol etmiş olalım. Sinüs 91. Bu arada şunlar hep 1, 1, 1, 1 gözüküyor. Kafanızı karıştırmasın. Bunlar sıfır eksikliğinden dolayı Bakın ondalık aynesini arttırdığımız zaman bunları daha gerçekçi bir şekilde görebiliyoruz. Ben yani ondalık ayneleri azalttığım için böyle onları yuvarlayarak gösteriyor. Önemli değil. Zaten bize grafik lazım. Oluşturalım bu grafiği de o zaman. Ne yapıyoruz? Sinüs grafiğini direkt oluşturuyoruz. Nokta grafiği gibi. Hmm, tamam. Şimdi oluşturacağız grafiği. Bana bu radyan değerleri grafikte lazım değil. Radyan değerlerini sadece ben sinüsü bulabilmek için yazdım. Aslında şöyle de yazabilirdik. Direkt işte sinüs e, B7 değil de şöyle göstereyim daha doğrusu. Mesela A1 değil de buna radyan A1 deseydim. Direkt böyle de yazabilirdim aslında. Şuradaki gibi. Sinüs radyan A1 şeklinde. E, şöyle hepsine değiştir deseydik. Değiştirebilirdik. Şu aradaki sütunu kullanmamış olduk. İhtiyacımız olmamış olurdu. Ama varsayın ki hani o şekilde beraber yaptım şöyle bir şey yapabilirim. Kontrol tuşuna basarak iki tane sütünü seçip bunların grafiğini oluşturmayı seçiyorum. Kontrol tuşuna böyle e, aralıklı farklı farklı şeyler seçme şansımız var. Grafiğe tıkladım. Tamam grafiğe tıkladım. Neyi seçecektik? X'ye dağılım grafiği hatırlayın. Neden? Çünkü x eksenindeki değerlere bağlı olarak y eksenindekiler göstermesini istiyorum. Çizgi grafiğini seçersen çok doğru bir şey olmayacak. Burada doğru olan x'e dağılım grafiği. Zaten sinüsü seçtiğimizde sinüs eğrisi geldi otomatik olarak. Ee, şeylere e, derecelerde uydu. Tamam. Çizgi türü düz çizgi. Burada bakın çizgi türü düz çizgi yumuşak kademeli dememiz çok anlamlı değil. Hatta ve hatta aslında buradaki grafikte şu an çizgi biliyor. Bunlar noktalardan ibaret. Her bir sinüs değerini yani 360 dereceye kadar 360 tane nokta var burada. Ama bunlar çok birbirine yakın olduğu için çizgi gibi gösteriyor. Eğer gerçekten çizgi olmasını istersem şunu seçmem gerekiyor. Ama şu an için gerek yok gibi gözüküyor. Böyle bir devam edelim. Sadece noktalar olsun. Sonra gidiyorum. Bakalım şöyle bir müdahale edeceğim bir şey var mı? Yok. açıklamaya ihtiyacım yok. Çok önemli değil. Tamam. Ee, biraz ufaltalım bunları. Çok büyük olduğu noktalar. Çizgi şurada simge büyük olduğu için bakalım biraz daha ufaltmaya çalışalım. Tamam. Biraz da şöyle büyütürsem sanki noktalar belli olmaya başlayacak gibi gözüküyor. Biraz daha büyütelim. Yaklaşınca biraz daha noktalardan olsun görebiliyoruz grafiğin. Sinüs grafiği böyle. Mesela 360 derece bitmesine rağmen e, bu 400'e kadar geldi. Eğer isterseniz tabi değiştirebilirsiniz. Mesela eksen çift tıklayıp maksimum 360 dersek ya şurada. Pardon. Nereden yapıyorduk onu? Eksen, ekseni biçimlendir. Doğru buradaydı. Ölçek. En fazla 400 değildi. Bunu 360 dersek ya 360'de bitecektir. Tamam dedik. 0 ile 360 arası bir sinüsü çizdirmiş olduk. Ee, bir de yine az önceki uygulamamızda bir şey daha vardı. Orada x ekseni ne sıfırdan başlatırsak daha iyi olacak sanki. Eksi 40'a kadar gitmiş. Gerek yok. Zaten bizim verilerimiz sıfırda başlıyor. Öyle daha güzel oldu. Tamam. Ee, yine mesela y ekseni de işte eksi 1 ile artı 1 arasında yapabiliriz. Ekseni biçimlendir. Otomatik değil. Eksi 1 ve 1 arasında olsun. Tamam diyelim. Ee, az önceki uygulamamızda yine bunun polinomsal ifadesi de vardı bir tane. Yapmaya çalışalım. Yani eğilim çizgisi eklenmişti. Ekleyeyim eğilim çizgisi. Eğilim çizgisi ekle. Sinüs aydıol olduğu için zaten doğrusal olma şansı yok, logaritmik olma şansı yok. Bunların hepsi yay gibi bakın. Sadece aşağıdaki polinomda dalgalanmalar var. Mesela ikinci dereceden bir polinomla başlayalım. Olacak mı olmayacak mı? Tamam diyelim. Ne yaptım ben? Polinom ikinci derece İyi yaptım. Olmadı, niye olmadı? Üçüncü dereceyi seçelim. Bir şey değişmiyor galiba. Heh, tamam. Üçüncü derece bir polinom oldu. Dördüncü derecelersek mi olacak bakalım. Üçüncü derecede gayet iyi işimizi gördü. Çizgi türünü değiştirmek istersek mesela işte ne bileyim noktalı çizgi, kesikli çizgi olsun. Genişlik ne kadar olsun. İnce olsun. Şeffaflık. Yine kırmızı olsun az önceki gibi. Eğim çizgisi de böyle çıkmış oldu. Eğim çizgisinin eğer fonksiyonunun denkleminin ne olduğunu eklemek istersek şuradan denklemi göster diyebiliyoruz. Eğim çizgimizin denklemi böyle bir şeymiş. Başka bir şey var mı buradan ekleyebileceğimiz? Bir de şu yine eğim çizgisinin özelliklerinde, pardon eğim çizgisinin özelliklerinde nerede? o Determinasyon katsayısını gösterdiği bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> Onu da koymuşum. Önceki e, grafikte. İstatistik tarafına maalesef hiç anlamıyorum. Orada biraz hakikaten sıkıntım var. Dolayısıyla buradaki istatistikle ilgili şeylerden... ...anlamıyorum. Tamam. Hatta bu grafik bence daha güzel oldu diğerine göre. Diğerinde eksenleri falan çok düzgün yapamamışım. Şuralarda bir saçmalıklar var. Niye oldu bilmiyorum. Bizim şu anki yaptığımız grafik daha iyi oldu. Bir tek şu sinüs grafiği çok böyle noktalardan oluşuyor. Onu çok sevmedim ben. Şu sinüs grafiğini e, bence... Sanki burada... Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Grafik türünü seçelim. Grafik türünden bunu çizgiye dönüştürelim. O zaman daha güzel olacak. Düz çizgi... Ama tabi bu seferde şöyle bir sıkıntımız var. Noktaları kaldırmamız lazım buradan ki düz çizgi olabilsin. Yani şurada hatırlayın. Şurada çizgi simgesi... Mesela simge yok dersek yer aradaki nokta gidiyor. Bakın şuradan tekrar... Otomatik diyelim. Şuradaki noktalar şöyle e, değiştirebiliyoruz bunları biliyorsunuz. Daha önce de yapmıştık benzer bir şey. Şuradan yok dersek simge koymayacak. Sadece çizgileri göstermiş olacak bize. Şimdi bakın ne kadar yaklaşırsak yaklaşalım. Artık sinüs grafiğinde nokta göremiyoruz. Ne kadar zoom yaparsak yapalım. Güzel bir şey oldu. Eğer bunu ileri doğru devam ettirmek isterseniz 360 derecenin sonrasını yapmak isterseniz bu yine aynı böyle tekrarlayan bir şey olacak zaten periyodik bir grafik olduğu için sürekli böyle dalga dalga gidecek. Eğer ki veri setini aşağıda uzatırsanız bunu aşağıya doğru mesela şöyle uzatırsanız eğer yine tekrar sıfırdan sonra bakın tekrar artış göstermeye başlıyor en son bittiği noktadan itibaren. Yine dalgalı bir grafik çıkacaktır. Ama tabii grafikte de kaynak geride değiştirmek lazım. Şu an kaynak geri değiştirmediğimiz için bu uzamayacak. Çünkü buradaki veri serileri sadece ilk 360 derece için ilk başta başlatmıştık. Bir de zaten ekseni de ben 50-360'a getirmiştim hatırlıyorsanız. Dolayısıyla eğer daha fazla veri olsa bile eksen 360'ta bitiyor. Yine olmayacak. Eksik bir şey var mı son kez bakıyorum? Yok. Benim hazırladığım grafikler bu kadardı anlatmak istediğim. Herkese çalışmalarına başarılar diliyorum.